Merhaba dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere kıyamet nedir, kıyamet saati ne zamandır, kıyamet nasıl kopacak, kıyametten sonra neler olacak, hesap nasıl yürülecek, Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. İbrahim Suresi 48. ayetten başlayalım. Bir gün gelecek, Yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Bu ayette Allah'ın bize anlatmak istediği şudur. Gökler ve yerler boyut değiştirecek. Yani bir yok oluştan değil, yeniden dirilişten bahseder Allah. Hesabın bu dünyada görüleceğini, dirilişin bu dünyada olacağını belirtir Allah. İlhamet gününün zamanıyla ilgili ayetlerden başlıyorum. Ve eğer gerçekçiyseniz bu vaat ne zaman olacak diyorlar. De ki size vaat edilen öyle bir gündür ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Sebe suresi 29-30 Yaklaşan yaklaştı onu Allah'tan başka açar çıkaracak yoktur. Necm suresi 57-58 Onlar doğruysanız bu tehdit ne zaman olacak diyorlar. De ki, ona ait bilgi Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Mülk Suresi 25-26 Sana o kıyameti soruyorlar ne zaman kopacak diye. Sen nerede, Onu anlatmak nerede? Burada Allah bizlere, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bile kıyamet saati hakkında bir bilgisi olamayacağını belirtmektedir. Bugün piyasada, Götünü yıkamaktan aciz birçok insan, kıyametle alakalı birçok hikayeler anlatmaktadır. Bunlara itibar etmemenizi öneririm. Onun son ilmi Rabbine aittir. Nazia Suresi 42-44 İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin, belki kıyamet yakında olur. Ahzab Suresi 63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 Yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nahl Suresi 77 Şunu belirtmek isterim ki, Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı o kadar çok ayet vardır ki, hatta kıyamet suresi vardır. Ben elimden geldiğince en çarpıcı olanlarını derlemeye çalıştım. Kusurum olursa affola.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 Olacak vaka olduğu zaman onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. Vaka 1 ve 2. Herhalde size vaat olunan kesinlikle olacaktır. Müstelat 7. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Keif suresi 53. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır.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 Dağılıp toz duman haline geldiği Vaka Suresi 5-6. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlarda atılmış renkli bir yün gibi olur. Meariz Suresi 8-9. ve Göğü kitap dürer gibi dördüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Enbiya Suresi 104. Ey Muhammed!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 Gönülleri bomboş kalacaktır. İbrahim Suresi 42-43 O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki, nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Kendilerine bugün müjdeniz, altlarından ırmaklar akan, işlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. Hadid Suresi 12 Yüzler var ki o gün parıl parıl, güler sevinir. Abese Suresi 38-39 o gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur. bu suresi 105. Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular her ümidi keserler. Allah'a ortak koştuklarından kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar o zaman Allah'a koştukları ortakları inkar ederler. Rum suresi 12-13. O günkü hepsini mahşere toplayacağız. Sonra da o şirk koşanlara...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 Önde olanlar var ya, onlar öncüdürler. İşte o yaklaştırılanlar. Hakka suresi 7 ve 11. Kitabı sağından verilen, alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabma kavuşacağını sezmiştim der. Artık hoşnut bir hayattadır, yüksek bir cennettedir. Hakka suresi 19-22. Kitabı sol tarafından verilenlerse der ki, keşke kitabım verilmeseydi.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 Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Allah hepimizi kıyametin dehşetinden korusun. Yüzleri parıl parıl olan kullarından iyilesin. Hoşçakalın.